Kaç bitecek, doğa canlanacak ve siz de elinize geçirdiğiniz ne kadar ilaç varsa o çok sevdiğiniz bitkilerinize boca etmeye başlayacaksınız. Bunu yapmanızı bekleyenler ceplerini paranızla doldurmak isteyen ilaç şirketleri. Eskiden bu kimyasallar yoktu ama mutlu bitkiler de vardı. Yeşil sineklerden güllerinizi korumak için ihtiyacınız olan tek şey birer diş sarımsak. Her bir gül fidanının yanına birer tane dikiniz. Sarımsakları kuru havalarda sulayın. Gülün kökleriyle alacağı ve sarımsakta bulunan doğal bir madde bu sineği ve larvalarını uzaklaştırır. Merak etmeyin, sarımsaklarınız çiçeklenmedikçe bahçenizde güllerinizin kokusunu bastırabilecek kötü bir sarımsak kokusu asla olmayacak. Değerli güllerinizin bakımına harcadığınız ilaç parasıyla bahçeniz için neler yapabileceğinizi hayal edin sizde bu arada. Denemesi bedava. Zehirden arınmış bir bahçe mümkün.